Türkiye ve Dünyadan Ne Haberler kanalı Basın Türk TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün gezi olaylarla ilgili bağlantılı suçlamalar nedeniyle tutuklu bulunan Osman Kavala ile ilgili halkımızın fikirlerini alacağız. Osman Kavala ile ilgili geçen günlerde Amerika Birleşik Devletleri dahil 10 ülke serbest bırakılması için bildiri yayınladı. Bu olaylar sonrası 10 ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak uyarıldı. Konu hakkında nasıl cevaplara gelecek? Hep birlikte görelim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız lütfen. Merhabalar. Merhaba. Gezi olayların nedeniyle tutuklu bulunan Osman Kavala için 10 ülkenin yayınladığı serbest bırakılma talebin doğru buluyor musunuz? Bu Türkiye'nin iç işlerine karış içişlerine karışmak değil mi sizce? Doğru bulmuyorum. Ee, çünkü dedi başka ülke yapılan böyle bir şey yok. Sadece bizim ülkemizde yapılan bir şey var. Burada şöyle bir yanlışlık var. 10 ülkenin e, dişleri yani büyük keşire verilen bir emir var. Kim bunları böyle yaptı? Yani sadece Türkiye üzeri oynanan bir oyun bu. E şöyle bakarsak Burada bir danışıklı dövüş var. On ülkeye bu direktifi veren, bu büyük ülkelere şu şekilde mukayyet yanılmamı isteyen imza attıran birileri var. Artı Türkiye'de bu kadar olay vakandasını neden sadece Osmanlı kavala? Hani bir yerde Türkiye bir yerden vurmaya çalışıyorlar, bir yerde zarar vermeye çalışıyor Türkiye. Ye. Bu şekilde bir Türkiye yıldırma politikası, hani bir yerden hançerleme projesi gibi bir şey bu. Artı şöyle bir şey var. Türkiye'de bir adalet sistemi işliyor adaleti var, yargısı var, her şeyi var. Şu an 3,5 yıldır Osman Kavala hapiste. 3,5 yıldır hani adalet büyük insan haklarına söylediler, şuna söylediler. Zaten öyle bir şey olsa insan hakları gerekeni yapardı. Peki doğru buluyor musunuz? Hayır, doğru bulmuyorum. Yani Türkiye'nin işlerine karışılmaması gerekiyor. Türkiye ne zaman gidip başka bir ülkenin e, iç işlerine bu şekilde müdahale etti? Yani, biz de aynı şekilde. Onlar istemediği şeyi başkası yapmak istemiyorlar, biz de aynı şeyi yani bu şekilde. Yani, doğru bulmuyorum. E, tamamen Türkiye'yi arkadan bıçaklama, hançerleme gibi projeleri var. Peki, e, sizce Osman Kavala bu 10 ülke için neden neler ifade ediyor, neden önemli? Şöyle Türkiye her zaman bir yerden e, daha önce terörizmle PKK ile başka şeyler vurmaya çalıştılar. Şimdi de hani Türkiye'yi mağdur et, e, şöyle Türkiye'ye şöyle bir proje yapmaya çalışıyorlar. Türkiye kötü, kötü Türkiye insanları kötü davranıyor gibi bir işe izlenim yaratıyorlar. E, tamamen yanlış, tamamen mesnetsiz, hiçbir gerçekçiliği yok. E, Türkiye'nin e, adalet e, adalet temeline vurmaya çalışıyor, adaletsiz bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyor ama yalan yanlış. Artı şöyle Türkiye'nin bir sürü kurumu var. Bunun içinde istihbaratlı şey var, polisi var, emniyeti var. Bir sürü araştırma sonucu Osman Kavala tutuklandı. Yani 3,5 yıldır yani Türkiye'nin hukuk çevresi yani hukuk yargısı bir sürü kararın gözetimine göre bu kararı verdi. Ve şu an 3,5 yıldır hapiste eğer gerçekten suçsuz o üç 3,5 yıldır çıkardı. Peki yani bu 10 ülke için ne ifade ediyor sizce? Bu 10 ülke için şöyle hani maşa dediğimiz insanlar var. Her ülke maşa insanları maşa olarak kullanırlar. Ee, başka ülkeler mesela PKK'yı çok kullandılar yıllarca. PKK'ya silah desteği yaptılar. PKK'ya başka şekilde destek verdiler. Şimdi de böyle gazeteci üzerinden hani mağdur rolüymüş gibi yapıp aslında Türkiye'yi buradan adalet vurgusunu hani adaletsiz bir ülke olduğunu yapıp Türkiye bir yerde vurmaya çalışıyorlar. Peki Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli ve doğru buluyor musunuz? Şöyle, e, bence Dışişleri Bakanlığı güzel çalışıyor. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı projeler hani göz elinde hiçbir zaman susmayan bir şey. Ama tabii ki şöyle, bir geri adım attırdılar. 10 ülkenin Dışişleri Bakanı sözlerini geri adım attı, hatalarını anladı ve şu an geri adım attılar. Bir de bir madde var, 47. madde. Yani kimse kimse işleri şeyine karışamaz. Ülkeler arasında böyle bir şey var. ...bu maddeyi de göz önüne olarak şey yaptı. Bence işte dişleri Bakanlığımız çok iyi çalışıyor. Peki. Muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne diyorsunuz? Ya, muhalefet şöyle... ...hiç araştırmadan... ...mesela... ...şöyle muhalefet her zaman... ...olayların gün yüzüne göre konuşuyor. Aslında... ...şöyle geriye dönüp bakarsak... ...üç buçuk yıldır bu olay... ...şu an neden sıcağı sıcağı şimdi söylemeye geri diyorlar Yani... Bir olaylar mesela dolar yükselince hemen da Türkiye bir yerden dolar ekonomik olarak şu an Türkiye zarar vuruyor Hemen oradan da bunu bağlayıp Türkiye'de başka şekilde vurmaya çalışıyorlar. Zaten hani e, bu şekilde yaralamaya çalışıyorlar Türkiye'yi başka bir şey Peki teşekkür ederiz. Biz onların işlerine karışmıyoruz ki. Biz gidip diyor muyuz ki burada yakalanan falan Türkiye filan Kürt'e verilen bir şey değil mi? Onun ne hakkı var karışmaya? Peki siz Osman Kavala bu 10 ülke için ne ifade ediyor? Niçin korumaya çalışıyorlar? Onu kullanıyorlar. Onların onların işine geliyor. Onların işine geliyor. Kullanıyorlar. Onlar için diyene kadar o zaman kadar kurbanları için istesin, Niye tek onu istiyor? Ona bak. Peki Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli ve doğru buluyor musunuz? Biraz daha sert olsaydı daha iyi olurdu. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Ya ortada da görüyoruz buna ülkeye karışılmak istedi. Peki onlar diyor geçenlerde iki tane polis öldürdü. Ona ne diyorsun? Peki son olarak muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne diyorsunuz? Allah'a seversen daha gençlik kişi bu muhalefet yıllarız bu memlekete ne faydası oldu ya? Bilmezsin bunların yaşamadığın için bilmezsin. Bunlar ne yaptılar bu memlekete ya? Taş taş koyun. şimdi gelmiş atıp tutuyor durmadan. Tabi karışmak ya. Havala kim ki? Havala yes. Türk düşmanı. Ajan Soros. Ya başka bunun anlamı mantığı var mı? Ya başka kim? Peki sizce Osman Kavala bu 10 ülke için ne ifade ediyor? Neden onu e, koruyorlar, kollamaya çalışıyorlar? Ajan, ajan, ajan olmasa korumazlar. Ama ajan oldukları için illaki kendi itlerini koruyacaklar. İtleri korumak mecburiyetindeler. Peki Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi yeterli ve doğru buluyor musunuz? Yeterli tabii canım. Yeterli, daha ne olacak yani? Başka bir hükümet olsa hemen kuzu kuzu, Teslim ederlerdi. Muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne de, ne de düşünüyorsunuz? Muhalefet demek vatan haini demek. Vatanın tek haini varsa içimizdeki düşmanlık. Biz Soros orada. Soroslar da kimizde başka? Sorosların biri içeride. Diğerleri dışarıda. Peki teşekkür ederiz. Sağ ol. Şimdi Türkiye diyor ki ben sosyal hukuk Ülkesiyim. Doğru mu? Sosyal hukuklarda Sosyal hukuk Ülkeler vardır. Diyor ki kendi ilkelerini Uy. İlkelerine Uy diyor. Madem sen sosyal hukuk Devletiysen diyor kendi Hukukuna uy diyor. Sen diyor hukuku götürmüşsün Şahıslara bağlanmış. Hukuk şahsla olmaz. Cumhurbaşkanı da Olsa devlet başkanı da olsa ne olursa olsun Hukuku yöneter hakimler Savcılar vardır. Ya e, hakim eğer devlet başkanından Peki Osman Kavala ile ilgili yani tutuklanma Gerçi Osman Kavala'yı söz konusu değil yani Osman Kavala evet bak bunlar Osman Kavala'nın akrabası mı derler? Değil Bunlar Diyor ki demek ki hukukta sıkıntı yapıyorsunuz diyor O yüzden bu adam diyor hukuken Hakkı içeride olmaması lazım bunu serbest bırakın diyor Peki bu insanlar yani bu Osman'dan çok mu faydalı arivadeyle Osmanlı bırakın Osmanlı bırakın Yani bu hukuk sistemine vurgu yapıyorlar bu insanlar tamam, Peki bu 10 ülke için Osman Kavala ne ifade ediyor niçin savunuyorlar niçin korumaya çalışıyorlar Hem sizce Osman'ı pek tanımıyorum da biliyorum televizyonda hep görüyorum Ama Osman nedir neyin nesidir ben onu da pek bilmiyorum vallahi şimdi ben ne yalan uydurayım. Niçin o kadar önemlidir ben onu da bilmiyorum. Ya. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli buluyor musunuz? Yani biz bağımsız ülke hukukumuza karışmayın. E dünyada ülkeler çok var örnekleri vardır yani hukuksuzluk o niye Türkiye Suriye'ye girmiş diyor burada hukuk yok biliyor musun? Şimdi bazı ülkeler savaşsız da olsa diyor hukuk yok diyor. Ama o da onları eleştirebilir. Eskisiyle biz işlerimize karışıyorsunuz. Tabi sen kendi iç işlerini kendi güvencenle yürüt ki kimse sana karışmasın. Peki son olarak muhalefetin bu konu hakkındaki tepkisizliğine ne diyorsunuz? Vallahi muhalefet bak mecliste hani işte te teskere meskere bir şeyler döndü. Şimdi adam diyor ki diyor biz ölüme hayır diyoruz. O yüzden diyor biz oy vermiyoruz diyor bu tezkereye biliyor musun? Çünkü niçin insanlar ölsün? Şu an mesela ben bir doğulu Kürdüm değil mi? Ben Kürdüm. Ben kendi askerimin düşmanı değilim. Ben kendi polisimin düşmanı da değilim. Çünkü şu an polis. Olmasa bu insanlar birbirini yer. Ben bu ülkede yaşıyorum. Biliyor musun? İster Türk olsun, ister Kürt olsun ama adam, abi efendi bu konu ölüm demektir. Öyle Muhalefetin diyeyim. tepkisizliğini ne, ne düşünüyorsunuz? Muhalefet neden tepkisiz kalıyor bu konu? Ya, dünyada ne fonksiyonu var ki? Türkiye o kadar Osman'ın çıkışından korkuyor. E bıraksın Osman ne yapar ki? Nice Osmanlılar var ne yapmışlar ki? Osman ne zarar verir Türkiye'ye? Madem ki istiyorlar çünkü bizde ekonomi çok önemli biliyor musun? E, o ülke, o söyleyen ülkeler hepsi zengin ülkelerdir. Biliyor musun? E bu insanlar da hepsi yani herkes ekmek arıyor. Peki Osmanlıyı Avrupa'ya sürmek Ya yani şimdi Osmanlı çıktı dünyayı mı yıkıyor? Osmanlı'nın topu tank mı var? Ne yapabilir Osman? Peki teşekkür ederiz beyefendi verdiğiniz bilgilerden dolayı. sağlık. olun. Terörist teröristi korur. Peki dışişleri bakanlığının tepkisini yeterli buluyor musunuz bu konu hakkında? Yani Tayyip'in dediğini yeterli buluyorum ama daha fazlası denebilirdi. Ama diyemeyeceği için sonuçta medyanın karşısında. İsterseniz ben onun adına söyleyebilirim yani buradan. Söyleyeyim mi? Ama kulaklarınızı kapatın isterseniz. Bayanlar var burada yani. Anladınız beni galiba. Peki muhalefetin tepkisizliğine ne diyorsunuz bu konu hakkında? Muhalefet onlardan, çok... O da Osman aynı bok. Aynı bok. Hiçbir farkları yok. Peki sizce Osman Kavala'yı hani maşı olarak mı kullanıyorsunuz? Koyun gibi yatırıp keseceksin Osman'ı. Bu. Bu. Var mı antisini söyleyen? Peki çok teşekkür ya, ederiz ya, verdiğiniz ya, bilgilerden. Osman olarak. gibi keseceksin. Osman kim ya? İki tane Osman tanırım ben. Bir o bir Osman bir de o Osman yani. Evet Türkiye'nin iç işlerine karışmak. Doğru bulmuyorum. Peki Osman Kavala on ülkenin yayınladığı serbest bırakılma talebini doğru buluyor. Bilmiyorum. Son olarak sizce Osman Kavala bu ülkeni, ülke için o... Pardon hocam, burayı kesersiniz. Siz Osman Kavala bu 10 ülke için ne ifade ediyor? Neden onu korumaya çalışıyorlar? Uluslararası sermaye e, kuruluşlarının Türkiye'deki ayağı olarak adlandırılıyor Osman Kavala. Tabii biz de bunları medyadan duyuyoruz. E, gerçeği nedir, Allah bilir. Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisini yeterli ve doğru buluyor musunuz? E, Dışişleri Bakanlığı'nın... E, bu on Büyükelçiye verdiği tepki ilk başlarda çok cılızdı. Toplumdan yükselen sesler doğrultusunda daha sonra e, yeterli tepki verdiler. Peki muhalefetin bu konu hakkındaki tepki sizde ne ne diyorsunuz? Muhalefet e, tabii ki Uluslararası yine Kuzey Atlantik Paktı diye bilinen sermaye kuruluşlarının Türkiye'deki e, tesirleri üzerine yardımcı oluyor. Burayı kesebilir misiniz? Cümleyi kuramadım. E, Muhalefet de e, Osman Kavala'nın Türkiye'de e, yürütmüş olduğu misyona uygun hareket ettiği için bu 10 Büyükelçiye e, paralel demeçler verdiler. E, tabii ki doğru bulmuyoruz. 10 Büyükelçiye res çekti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani i̇stenmeyen e, adam olarak. Evet. Tabi, dip, diplomatik olarak verilen bu e, cevabı e, yapılması istenen e, e, Cumhurbaşkanının istediği yapılması istenen işte e, sınır dışı edilmesi istenmeyen adam ilan edilmesi e, diplomatik dille verilmiş en yani Sert cevap oldu. Tabii ki e, Cumhurbaşkanımızın verdiği bu tür tepkilerin tamamı tam yerinde ve yakışan şekilde oluyor ve karşılık buluyor. Önemli olan da bu. Dışişleri Bakanlığı veya ya da başka kurumlar tarafından verilen tepkiler çok fazla karşılık bulmuyordu bugüne kadar ama Cumhurbaşkanımızın bu konuda yaptığı verdiği tepki anında cevap buldu ve geri adım attılar diye biliyorum. Tüm gezi olaylarının finansörü olduğu iddiasıya tutuklu bulunan Osman Kavala'nın Amerika Birleşik Devletleri dahil 10 ülkenin serbest bırakılması talebi hakkında halkımızın fikirlerini öğrendik. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.